Arkadaşlar merhabalar bu videomda Bilgi Sarmalı yayınları hazırladığı AYT Matematik branş denemelerinden deneme 11'in geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri SML Hoca YouTube kanalındaydı ve bu sınav neydi? 2023 yılı e daraltılmış müfredata göre hazırlanmış bir denemeydi. Hadi bakalım deneme 11'in geometri çözümlerine trigonometrilerle birlikte başlayalım. Trigonometri soruları 27. sorudan başlıyor. Bakalım soru ne demiş? Aralığımız 0 ile π/2 arasında olmak üzere şöyle bir şey verilmiş. Bu ne demek? 2 üzeri 2 üzeri sinüs x demek. Bu da 2 üzeri üstün olduğu çazı için çarpıyoruz. 2 üzeri sin 2 sinüs x yaptı. Eşittir. Bu da 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 1 bölü cos x yaptı. E, üstün üstü çarpıyoruz. O da 2 üzeri 1 bölü 2 cos x'e meşt oldu. Tabanlar aynısı üstler de aynıdır. Ben buradan 2 sinüs x eşittir. 1 bölü 2 cos x buldum. İşler dışlar yapınca ne geliyor? Hocam 4 sinüs x çarpı cos x eşittir 1 geldi. Sinus x çarpı kosinüs x'i görünce 2 sinüs x kosinüs x aklıma geliyor 2'ye böleyim. 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1/ bölü 2 yaptı Bu da sinüs 2x'e eşittir sinüs 2x 1/ 2'ye eşit oldu şimdi ne yapacağız arkadaşlar sinüs 2x'in 1/ bölü 2 olduğu Aralıkta kökleri bulacağız Hadi bakalım bulalım şimdi sinüs 2x 1/ bölü 2 ise nerede 30 derecede ya da 150 derecede yani 2x 30 derece pi bölü 6'dır artı k çarpı 2 pi'yi yazmayı unutmayalım bir de nedir arkadaşlar? 2x'in ne olması lazım? İkinci bölgedeki 30 derece o da 150. Yani 5 pi bölü 6'dır. Artı k çarpı 2 pi'dir. Hatta buradan denklemi 2'ye bölersek pi bölü 12 artı k çarpı pi yapar. X de buradan 5 pi bölü 12 artı k çarpı pi'ye eşit oldu. Şimdi kökleri bulalım. K yerine 0 yazdığımız zaman x'i pi bölü 12 buluruz. Buradan x'i ne buluruz? 5 pi bölü 12 buluruz. Sonra k yerine 1 yazsak Pi artı pi bölü 12 aralığı aşıyor zaten. Bizim aralığımız neydi? Sıfırla pi bölü 2 arasındaydı. E aralığı da aştığı için ne olacak? K yerine bir yazamam. Ne burada ne de burada. Yazmam imkansız. O zaman biz kökleri bulduk mu bulduk. Bir tanesi bu bir tanesi de bu. Kökler farkı isteniyor. Yani pi bölü 12 eksi 5 pi bölü 12 isteniyor. Mutlak değer içerisinde. O da eksi 4 pi bölü 12 yapar. O da nedir arkadaşlar? 3 pi bölü 3 yok 4 pi bölü 3'e eşit olacaktır mutlak değerden de negatif sayı gitti yani cevabımız ne oldu denizli oldu geldik örnek 28'e denklemler verilmiş bunların pozitif kökleri sırasıyla a ve B'ymiş. o zaman köklerini bulayım yukarıda işlem yapayım burada hocam çarpanları ayırayım 4 x e 2x dersem eksi 1'e artı 1 dersem şu çapraz çarpımları eksi olacağı için şu eksi bu artı olsun çapraz çarpımların toplamları bakın Eksi 2x veriyor mu? Veriyor. Yani denklemimiz ne olacak? 4x pardon 2x eksi 1'e 2x eksi 1'e kaç yaptı? 4x artı 1 yaptı. Eşi sıfırsa bu eşi sıfırsa x'i buradan 1 bölü 2 buluruz. Bu eşi sıfırsa x eksi 1 bölü 4 gelir. Ama bizden pozitif kök isteniliyor. O zaman pozitif kök olduğu için bu. Yani bu değeri ne bulduk arkadaşlar? Bu değerimiz a değeri çıktı. a'yı bulduk. Şimdi buraya bakalım. çarpanlara ayıralım. 4x'e x. Hocam burası eksi 3'e artı 1 dersem eksi 12 artı 4x eksi 8x'i verdi mi verdi. 4x artı 1'e 4x eksi 3 yaptı. Hocam buradan negatif kök geliyor. Buradan pozitif kök geliyor. Buradan 4x eksi 3 eşe 0 ise buradan 4x eşittir 3'ten x'i de 3 bölü 4 buluruz. Bu da neye eşitmiş pozitif kök? B, B'ye eşitmiş. E o zaman bizden ne isteniyor? Bizden 2 arctanjant A a dediğimiz 1 bölü 2 1 bölü 2 artı arktanjant ve tanjant 3 bölü 4 isteniyor değerler farklı ben şuna bir alfa dersem şuna da bir beta dersem benden 2 alfa artı beta açısı isteniliyor şimdi burada arkadaşlar 2 alfa hatta buradan ne geliyor tanjant alfa bak şuna alfa dediysem bu arktanjant 1 bölü 2 eşittir alfa eşitse tanjant alfa 1 2'ye eşit oldu Şurada beta dedik ya buna her iki tarafın tanjantını alınca tanjant beta da 3 bölü 4'e eşit oluyor. Evet hocam birinde 1 bölü 2 birinde 3 bölü 4. Şu an dik üçgen çizmeyle sonuca ulaşamam. Yalnız burada 2 alfa değeri var ya bir de denklemde art tanjantlı bir değer var ya. Tanjant 2 alfanın açılımında yapmayı mantıklı buluyorum. Tanjant 2 alfanın açılımı nedir? Yarım açıdan bilmiyorsan tanjant a artı verinin enin açılımını düşün. Tan artı tan bölü bir eksitan tan. Tanjant alfa artı tanjant alfa 2 tanjant alfa bölü. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant alfa tanjant kare alfa yaptı. 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi çünkü tanjant alfa 1 bölü 2 ya. 1 bölü 4 yaptı. O zaman burası kaç yaptı? 1 bölü 4 3 bölü 4 yaptı. O zaman ters çevir çarptığımız zaman 4 3 yaptım. Hmm. Arkadaşım tanjant 2 alfayı kaç bulduk? 4 bölü 3 bulduk. Tanjant beta da neye eşitti? Hocam 3 4'e 4 eşitti. Şimdi dik üçgen çizebilirim. Şuraya ben bir beta diyecek olursam. Tanjant beta nedir? 3 bölü 4. Tanjant 2 alfa 4 bölü 3. Şuraya 2 alfa yazabilirim. 4 bölü 3 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Aa ne geldi buradan? 2 alfa artı beta 90'a eşit oldu. 2 alfa artı beta 90 90 dediğimiz nedir? Pi bölü 2'ye eşittir. Dolayısıyla cevap C'han oldu arkadaşlar. Evet örnek 28'i böylelikle ne bulduk arkadaşlar? C'han bulduk. Sonra geldik örnek 29'a. K pozitif bir tam sayı olmak üzere x, y, z verilmiş. Açık aralığındaki her alfa değeri için alfa bakın bu aralıktaymış dikkat et. Z küçüktür x küçüktür y eşitliği daima sağlanır diye soruluyor. Sağlandığına göre kan alabilecek kaç değer vardır? Öncelikle şunun sağlandığı yer en büyük değer burada hangisi? En büyük değer tanjant. Tanjantın en büyük olduğu aralığı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Tanjantın en büyük olduğu aralık birim çemberi çizecek olursak birim çemberde en büyük aralığımız nerede oluyor? Hocam bir birinci bölgede bir de üçüncü bölgede birinci bölgede de nerede oluyor? Şu tanjant ekseniyken tanjant 45 bir ya tanjant 45 45'ten büyük değerler için her zaman ne oluyor? Tanjant 45 bir olduğu için tanjant 45'ten 45 ile 90 derece arasında yani burası pi bölü 4 burası da tam pi bölü 2 pardon şurası pi bölü 4 olacak 45 derece. Şurası da pi bölü 2 olduğu zaman pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında Tanjant değeri 1'den büyük. Sinüs ve kosünüs de 1'den küçük olduğu için yani eksi 1 ile 1 arasında olduğu için o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Şu aralıkta sağlanıyor bu tanjant değeri. Başka nerede oluyor ona bakalım. Hocam bir de 3. bölgede. 3. bölgede tanjant değeri pozitif diğerleri negatif olduğundan dolayı sinüs ve kosinüs negatif olduğundan dolayı burada da tanjant değeri sinüs ve kosinüs'ten büyüktür. Ama ben burada z küçüktür x'e de bakacağım. Kosinüsün daha küçük olduğu yere bakacağım. Hocam Tam 45'te ne oluyordu? 45'te kosinüs birbirine eşit oluyor. Bu bölgede mi bu bölgede mi? Arkadaşım tam olarak şu bölgede kosinüs değeri şuraya denk geliyor. Mesela atıyorum eksi 5 vereyim buraya. Normalde eksi, 1, eksi 1'den küçük olacak da anlayın diye. Yani şurada uzunluk 5 birimse burada uzunluk kaç birim 2 birim? Yani burası eksi 5'e burası da kaç yapıyor? Eksi 2 yapıyor arkadaşlar. Tabi ki kosinüs değeri şu kosinüs ekseni olduğu için daha küçük oluyor. O zaman bu bölgede olmuş oluyor. Yani bizim aralığımız nasıl oldu arkadaşlar? Tam olarak şu bölgede olmak zorunda. Yani şu eşitsizliğin sağlandığı yerler neler oluyor arkadaşlar? Şu bölge ve bu bölgede oluyor. Ve bu arada şuraya da bakalım. Bu bölgedeki şöyle şunun sinüs değeri, kosinüs değerinin en küçük değerini olmasına bakıyorum. Kosinüs değeri sinüsten daha küçük mü? Daha küçük. Tamam, burada da sıkıntı yok. Yani ben şu bölgede olmasını istiyorum alfa açısının. Tamam. Yok alfa açısı burada olacak. K pozitif tam sayı değer. K çarpı alfa değerleri bu bölgeye ve bu bölgeye düşerse o zaman ne olacak arkadaşlar? Şuradaki eşitsizlik sistemi daima sağlanmış olacak. Peki bu bölge tam olarak açıklayıcı bir şekilde yazmaya çalışalım. Hocam burası pi virgül. Burası da 17 pi bölü 16 pi artı pi bölü 16 değil midir? Evet. Pi virgül pi artı pi bölü 16 17 pi bölü 16'yı açtık. E hocam burası ne? Burası pi iken burası da e, pi'ye pi bölü 4 daha eklenmiş. Yani pi artı pi bölü 4 yaptı burası da. Tamam. Şimdi ben öyle bir değer vereceğim ki alfa değeri burada olacak. Bak alfa değeri burada olacak. Alfanın k katını aldığım zaman ya buraya düşecek ya da buraya düşecek arkadaşlar. Yok alfayı ben nerede alacağım? Alfa Evet alfayı burada alacağım. Alfanın k katını aldığımda ya buraya ya da buraya düşecek. Hadi bakalım. K yerine 1 yazarsam. K yerine 1 yazdığımızda. Hani K çarpı alfa ya. Burası ne yapıyor? P'ye P artı P bölü 16. Arkadaşlar şu P ve P artı P bölü 4 arasını düşünmeye çalışacağım. P virgül P artı P bölü 16. Şu aralığın içinde mi? Evet. Çünkü burası P bölü 4'ten küçük olduğu için. K yerine 1 aldı. Oldu mu? Oldu. K yerine 2 yazsak. 2 yazdığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? K yerine 2 yazdığımız zaman. Hocam burası 2 pi yapıyor. Şurası 2 pi yapıyor. Burası 2 pi zaten 0 yapıyor. Arkadaşlar sıfırla herhangi bir yer arasındaki açı değeri maalesef o aralığın içine ya buraya ya buraya düşmüyor zaten. O yüzden bunu hiç alamam. K yerine 2 yazamam. K yerine 3 yazacak olursam eğer K yerine 3 yazdığım zaman da 3 pi yapıyor burası. 3 pi de kaça eşit oluyor arkadaşlar? Pi'ye eşit oluyor. Sonra burası da 3 pi yapıyor. 3 pi dediğimiz yine pi oluyor. Pi artı 3 pi bölü 16. E şimdi pi artı 3 pi bölü 16 pi artı pi bölü 4'ten küçük mü küçük? Çünkü burası pi bölü 4 4 pi bölü 4 pi bölü 16 pi bölü 4 yapıyor zaten. Bu da sağlandı mı? Sağlandı. Sonra k yerine 4 yazalım. K yerine 4 yazdığımızda zaten 4 pi yapıyor. Yani burası 0 yapıyor arkadaşlar. Buradaki değer 0 yaptığı için 0 ile herhangi bir açı arasındaki yer şu bölgeyi ve şu bölgeyi vermiyor zaten. K yerine 4 yazamam. K yerine 5 yazarsam da hocam 5 pi zaten şurası 5 pi yapıyor pi esas ölçüsü pi yapar burası da 5 pi yaptı yani pi artı 5 pi bölü 16 yaptı 5 pi bölü 16 değeri açtı mı arkadaşlar 5 pi bölü 16 değeri büyük oldu mu şeyden pi bölü 4'ten evet pi bölü 4'ten daha büyük oldu bakın şurası 5 pi bölü 16 tam olarak buraya denk geliyor arkadaşlar o yüzden bu K yerine 5 yazdığımızda da sağladı mı sağlamadı. 5'ten büyük değerler de zaten aşıyor mu aşıyor yani tek sayıları yazdığımız zaman 7 pi yazsan tam pi yapıyor ama öbür değer daha büyük yapıyor yani 7 kaç k yerine 7 yazdığımızda burası 7 pi bölü 16 yapıyor arkadaşım 7 pi bölü 16 da pi bölü 4'ten daha büyük olduğu için şurada kaçı değeri yapacak o yüzden bundan sonraki değerler de sağlamıyor hangi değerler sağladı k eşittir 1'de ve k eşittir 3'de sağladı ben buraya düşürmeye çalışıyordum ya da buraya düşürmeye çalışıyordum. Her zaman buraya düşüyor ama 1 ve 2 de buraya düşüyor ama Buraya da hiç düşen sayı da olmadı. 2 tane değer düşmüş oldu. Cevap da böylelikle C yapmış oldu. 29. soru güzel bir soru arkadaşlar. En azından burada şeyi de öğrenmiş oldunuz. Tanjant değeri her zaman ama her zaman Sinüs ve kosinüsten nerede büyük? Şurada ve 3. bölgede Hatta şunun sağlandığı Yani Z küçüktür X küçüktür Y'nin sağlandığı Değerler nerede? Şurada ve şurada oldu. Tam tersi. X küçüktür Z küçüktür. Y'nin sağlandığı yerde burası ve burası. Burası ve burası. Burası mı oluyor? Burası oluyor. Tancaat değeri de evet. Tancaat değeri de ve şurası oluyor arkadaşlar. Çünkü tancaat değeri daha büyük olmuş oluyor. En azından burada da bu şekilde güzel bir şey öğrenmiş oldunuz. Örnek 29. Böylelikle C an oldu. Geldik. Örnek 30'a. Arkadaşlar ben hissedeceğim. 8-15-17 üçgendir bu. 8 15 6 kaldı mı kaldı? 6, 8, 10 da sağlaması da tuttu. Tamam çok güzel. Şuradakini kesip buraya yapıştırmışız. Bu 8, 15, 17 üçgeniydi. 8, 15, 17 üçgeniydi. Şu Hüseyin Bey uzunluğu neydi? Hüseyin Bey uzunluğu 6 idi. Hocam şurası 6. Buraya ne kaldı? 9 kaldı. Burası da 6, 8, 10 üçgeniydi. Şimdi benden ne isteniyor? Şuradaki dik üçgeni bulduk. Tanjant alfa değeri isteniyor. Arkadaşım şuraya bir beta dersek tanjant alfa artı beta değerinden gidebiliriz. Tanjant alfa artı beta değeri neye eşit? 15 bölü 8'e eşit. 15 bölü 8'e eşit. O da tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşittir. Yani 15 bölü 8 eşittir. Tanjant alfa değeri isteniyor zaten ona. N diyelim artı tanjant beta belli mi belli. 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 bölü 1 eksi çarpımları. 3'en bölü 4 yaptı. Şimdi burada ne yapalım arkadaşlar? İşler dişler mi yapalım? Hadi işler dişler yapalım bakalım. İşler dişler yaptığımız zaman 8n artı 3 kere 8 24 bölü 4'ten 6 yaptı. Eşittir. 15 eksi 45n bölü 4 yaptı. Bunu buraya attık. 8n artı 45n bölü 4 eşittir. 9 yaptı 15'ten 6 çıkınca. Şuradan ne geliyor o zaman? 4 kere 8 32 32 ile bunu toplarsak 7, 77 en bölü 4 eşittir 9 yaptı. Sadeleşme olayı var mı? Yok. En de buradan 36 bölü 77 yapar arkadaşlar. En dediğimiz neydi arkadaşlar? Tanjant alfa değeriydi. Bizden de tanjant alfa değeri isteniyor. Cevap böylelikle balık kesir çıktı. 30. soruda. Geldik 31. soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember verilmiş. X eşittir 1. Yani tanjant ekseni bu. Bu da kotanjant ekseni verilmiş. Sonra bizden FH artı OH. FH'ı biliyor muyuz? Biliyoruz. Direkt hocam bu sinüs ekseni sinüs alfaya eşittir FH. Sinüs alfa artı OH da direkt neye eşittir? Kosinüs alfaya eşittir. Çarpı ED'yi bulmaya çalışacağım. Şimdi ED'yi bulurken arkadaşlar. ED'yi bulurken şuradaki dik üçgenden faydalanabiliriz. Yani şunun tamamından şurayı çıkartarak. Bulabiliriz burayı ya da ne bileyim şuradaki dik üçgenden faydalanabiliriz buradaki dik üçgenden faydalanabiliriz sanırım bu dik üçgen daha kolay olacak çünkü buradaki açımız nedir alfaysa z'den dolayı burası da alfadır şimdi burası kotanjant alfadır hocam burası kotanjant alfaken burası da birdir burası da kotanjant alfa eksi bir oldu deyip hocam alfanın komşusu var bir de hipotenüsü var kosinus alfadan x'e ulaşabiliriz ama biz genelde tanjant daha çok sevdiğimiz için tanjanttan yapalım isterseniz Buradaki değere baktığınız zaman bu tanjant ekseni bu tanjant alfaya eşittir. Bunun da tamam 1 olduğundan burası 1 eksi tanjant alfaya eşit oldu. Bak alfanın karşısı var bir de hipotenüsü var. Yani aklımıza ne gelecek sinüs. Sinüs alfa neye eşittir? 1 eksi tanjant alfa bölü x eşit oldu. x buraya sinüs alfayı buraya atalım. O zaman x de 1 eksi tanjant alfa bölü sinüs alfaya eşit oldu. Hatta bunu en sade şeklinde getirelim mi? Getirelim x buradan 1 eksi tanjant alfa 1 eksi sinüs alfa bölü kosünüs alfa bölü sinüs alfa mı yaptı? Evet. Buradan da x'i ne bulduk arkadaşlar? kosinüs alfa eksi sinüs alfa bölü kosünüs alfa. Bir de çarpı sinüs alfası var ya çarpı sinüs alfa da diyebiliriz buraya. Ee, bu bölü çarpı 1 bölü sinüs alfa çarpımı olarak geçti. O zaman bir de burada ne oldu? Çarpı kosinüs alfa eksi sinüs alfa bölü. Kosinüs alfa çarpı sinüs alfaya eşit oldu. Şimdi bakalım ne geldi buradan? Buradan sinüs alfa artı kosinüs alfa yani kos artı sin. Kos eksi sin. Bunda bunu çarpınca a artı b ile a eksi b'nin çarpımı nedir? a kare eksi b kare'dir. Yani kos kare alfa eksi sin kare alfa bölü. Bu da nedir? Sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır. Yukarısı kosinüs 2 alfa mı yaptı? Evet. Bölü. Aşağısı da Normalde 2 sinüs alfa kosinüs alfa olmuş olsaydı sinüs 2 alfaya eşitti ama bu da sinüs 2 alfanın yarısı değil mi arkadaşlar? Evet sinüs 2 alfa 2 sinüs alfa kosinüs alfa bölü 2 gitti o da sinüs alfa çarpı kosinüs alfaya eşit oldu. Ters çevirip çarptığımız zaman o zaman ne oluyor? 2 çarpı kosinüs 2 alfa bölü sinüs 2 alfaya eşit oldu. Bakın bu da neye eşit oldu? 2 tane kotanjant 2 alfaya eşit olmuş oldu. Yani cevabımız böylelikle 31. soruda C. Han yaptı arkadaşlar. Evet 31. soruyu C'yam bulduk. Geldik 32. soruya. Dik koordinat düzleminde ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları bu verilmiş. Hemen bir rastgele bir ABC üçgeni çizelim. A noktası eksi 3'e 5 verilmiş. Sonra A köşesinin koordinatları pardon ağırlık merkezi eksi 3'e 5 verilmiş. Şurası G ağırlık merkezi eksi 3'e 5 verilmiş. A noktası da kaç verilmiş bize? 9A eksi 11 verilmiş. Bizden... ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar orta uzunluğu. Arkadaşlar şu uzunluk isteniyor. Bitti. Şurası 2A'ya burası da A değil midir? Evet. 2A uzunluğu belli mi? Belli. 2A uzunluğu neye eşit? Karik içerisinde. X'ler farkının karesi. Do, e, direkt eksi 3 eksi 9. Eksi 3 eksi 9'un karesi. Artı 5 eksi eksi 11'in. Yani 5 artı 11'in karesi yaptı. Hatta burası 12. 16 20 üçgeni. Hocam 2A 20 ise şurası 20 ise A'da kaç çıktı o zaman? 10 çıktı. Bizden de şu uzunluk isteniyor. Cevap böylelikle 30 çıkar. 32. soru denizli geldi. Geldik 33. soruya. Çevresinin uzunluğu 36 olan. Yani bir kenarı kaç olacak? 6 olacak. 6 olan düzgün altıgen şeklindeki bir karton FC boyunca kesildikten sonra şu şekle dönüştürülmüş. Hocam bu şekle dönüştürülmüş. Valla ben şu köşegenin çok seviyorum. Hemen şu köşegenin çizesim geldi. E ne oluyor bu köşegen çizince burası 120 bunların da 30-30 olduğunu biliyoruz ya. E hocam burası da simetri ekseni olduğu için burası 6 6 60 60. Hocam burası 60 e burası da 60 ya. Buraya da 30'da kaldı. 60 90 30 yani bu doğrusal yapmış oldu. Hmm. Şimdi bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Tamam. Buluruz arkadaşlar bu uzunluğu. Bir kenar kaçtı? 6'ydı. Hocam burası da 6. E burası 6 burası 6 ise burası 6√3 mi yaptı? Evet. Şimdi burası da doğrusal olduğunu biliyoruz. Ve bizden bu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğa ait 90 dereceye karşılık getireceğim. Hocam ben şuradan bir dik çizecek olursam şöyle. Şuradan dik çizecek olursam. Şuradaki açı da zaten 60 derece ya. Bu da doğrusal ya zaten. 60-90. Burası kaç? Hop şu uzunluk. 90'ın karşısı 6 artı 6 3. 30'un karşısı kaç yapar? 3 artı 3 3 yapar. 60'ın karşısı da 3 katı. Hocam burası da 3 3. Köküç katı 3. Köküç katı 9. 3 köküç artı 9 yaptı. Burası 3 köküç artı 9. Burası da bak 3 köküç artı 9 yaptı. Yani ikizkenar dik üçgen çıktı. Burası da 3 köküç artı 9'un kökü 2 katı olur. O da 3 kök 6 artı 9 kökü 2 yapar arkadaşlar cevabımız. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Balık esir çıktı. Kaçıncı soru? 33. soru. Geldik 34. soruya. Dik koordinat sisteminde x ekseni üzerinde bulunan ve apsisi 6'ya 0 olan A noktasında dik kesen iki doğrunun eğimleri oranı -9'dur. Hemen analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlem böyle çizdikten sonra ne diyor bize? Şimdi apsisi 6 olan bir noktada bakın A noktasında burası apsisi 6, 6'ya 0 noktasında dik kesen iki doğru var. Hocam dik kesen doğru biri böyle olabilir, biri böyle olabilir. Ya da başka nasıl olabilir ki? Başka nasıl olabilir? Böyle böyle işte. Dik kesiyorlar. Tamam rastgele çizdik. Başka nasıl olabilir? Hocam biri şöyle olabilir. Gerçi fark etmez ya rastgele bir şekil çizdik ya. 90 derece. Bunlar nasıl kesiyormuş? 90 derece. Şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyoruz? 6 olduğunu biliyoruz. Bunlar dik kesiyorsa eğimler çarpı nedir? Eksi 1'dir. Hocam m1 çarpı m2'nin ne olduğunu biliyorum? Eksi 1 olduğunu biliyorum. Eğimler oranında o bir M1 bölü m 2 de eksi 9 vermiş. Buradan M1 neye eşit oldu? Eksi 9 M2'ye eşit oldu. Gel burada yerine yaz. Hocam eksi 9 M2 çarpı M2 eşittir eksi 1 ise Buradan M1 çarpı M2 ne geldi o zaman? Pardon M2 çarpı M2 yani M2'nin karesi ne geldi o zaman? 9 geldi. O zaman 1 bölü 9 geldi pardon. M2 kaç yapacaktır? ya 1 bölü 3 yapacaktır ya da eksi 1 bölü 3 yapacaktır. Şunun 1 bölü 3 versiyonu için öbürü 3 yapar. Biz 1 3'ü yapalım. Çıkmazsa eksi 1 3'ü de düşünürüz. Evet e eğimi 1 bölü 3 olan. Yani şunun eğimi. Bak sağ yatık 1 bölü 3. Doğrular dik kesiyorsa bunun eğimi kaç olacak o zaman arkadaşım? Eksi 3 mu olacak? Evet. Şimdi bunun eğimi. Arkadaşım bunun eğimini yorumlayalım. Şu tanjant alfa. Ters açıdan burası tanjant alfa. 1 bölü 3 eşit olacak. Hocam tanjant alfa eşittir 1 bölü 3 ise a bölü 6 ise a'yı kaç buluruz? Direkt 2 buluruz. A 2 çıktı. Sonra öklüt bantısından gidebilirsiniz ya da eğimi eksi 3 ya. Burada kaçının x eksenine yaptığı açının tanjantı sola yatık olduğu için negatif 3 yapacak. Direkt tanjant betadan da gidebilirsiniz. Tanjant beta hocam buraya b diyecek olursam b bölü 6 o da 3'e eşit olacak b'yi de 18 bulabiliriz. Ya da 6'nın karesi 2 çarpı 18'den 18'de bulabiliriz. Evet. Şimdi bu doğruların y ekseni kestiği noktalar B ve C verilmiş. Ve bizden ne isteniyor? Bizden şu isteniyor kardeşim. ABC üçgensel bölgenin alanı isteniyor. Tabanımız kaç yaptı? 20. Yüksekliğimiz kaç yaptı? 6. O zaman alan kaç yapacaktır? 20 çarpı 6 bölü 2. Yani 60 yapar arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Zaten ben gerçekten şu bilgi sarmal. Şuradaki denemedeki çözdüğüm şu soruları aşırı derecede beğeniyorum. Özellikle analitik sorularını çok çok aşırı derecede beğeniyorum. Çok hoş bir soru çünkü ÖSYM tipinde soru. ÖSYM sorarsa böyle sorar büyük ihtimalle kardeşim dikkat et. 34. soru Balıkesir çıktı geldik 35. soruya. Şimdi mavi renkli bir yayını mavi renkli yayının ölçüsü 50 derece olan. B merkezli. O zaman merkez açıdan burası direkt 50 derece yazabiliriz. Sonra kırmızı renkli yağ uzunluğu da 110 verilmiş. O zaman burada merkez açı lazım bana. Hop şöyle. Hocam merkez açı bak. 110'u gördük. Burası 110 yaptı. Aa hocam. Bu da yarıçap Bu da yarıçap. Güzel bir şeyler geldi. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Hop burası da x'tir. E hocam 50 ise burası da 50. 150 110 artı 50. 160 x'e de kaç kaldı o zaman? 20 derece kaldı. Evet ya da yazayım isterseniz ayıp olmasın. Çok kısa çözdük. 110 artı 50 artı x'in eşittir 180 olması lazım. x'i de böylelikle 20 derece buluruz. Azıcık işlem yapalım. 35. soru C oldu. Geldik 36. soruya. Şöyle bir katlama arkadaşlar. Katlamada ne yapıyoruz? Eski halini açıyoruz. Hatta bu. Şunun hatını da böyle gösteriyorduk değil mi? Özellikle çemberde. Hocam burası A iken burası da iken. Simetriyi aldık ya. 2 A iken burası da 2 A olacak. Şurası 90 derece ya. Merkezden gelişe çizdiği için iki eş parçaya bölecek mi bölecek. E hocam AB'ye 24 vermiş. Bunlar 12, 12. Bak yarı çap uzunluğu da kaç? Hocam merkezden buraya 3A. Al sana yarı çap en çizim 3A. Pisagor'dan sonuca ulaşırız. Yani 3A'nın karesi 9A kare eşittir. A kare artı 12'nin karesi yaptı arkadaşlar. Buradan 8A kare eşittir 144 yaptı. 8'e böldüğümüz zaman kaç geliyor? 4'e bölsen, 4'e bölsen 36. 18 geliyor herhalde. Evet. 8'e böldüğümüz zaman A eşittir 18 geldi. A'yı da buradan ne bulduk? Kök 18 bulduk. Yani bu 9 çarpı 2 olduğundan 3 kök 2 çıkar. 9 dışarıya 3 diye çıkacağından. Evet A'yı 3 kök 2 bulduk. Bizden ne isteniyor? Yarı çap isteniyor. Yarı çapta 3A değil miydi? Evet. A yerine 3 kök 2 yazacak olursak cevabımız da 9 kök 2 olur kardeşim. Yani kaçıncı soru? 36. soru Balıkesir yaptı. Ay ağırlık çöktü. Geldik 37. soruya. Aşağıda verilen şekilde AB büyük çemberin kirişi şu. Büyük çemberin kirişi ve küçük çemberin çapıdır. Hocam şurası o zaman merkez hatta mavi kalemi kullanayım. Şurası merkez buralarda bir yerlerde kardeşim tamam. Sonra o büyük çemberin merkezidir. Boyalı bölgelerin alanları oranı nedir diye soruluyor. Mavi boyalı bölgenin alanının kırmızı boyalı bölgenin alanının oranı ya da tam tersi. He. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar tabi ki daire dilimi oluşturacağız. Şurada hop şunu şöyle çizersem. Ho hocam bu R. Şunun yarı çapı. Şu çemberin yarı çapı. Hocam burası da R. Aa hocam. Burası da merkezden kirişe. Buraya buraya ya. İki parçaya böldü. 90 derece midir? Evet. Hatta R R burası ne oldu? R kökki oldu. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada şuradaki alanla R R R kökki. Buradaki alan birbirinin tıpkısının aynısıdır. Şu çeyrek dairenin alanından üçgenin alanı çıkartıp A'yı bulurum. Sonra bu büyük çeyrek dairenin alanından şu büyük üçgenin alanı çıkartıp şuradaki alanı bulurum. Kırmızı alanı sonra 2A'ya oranlarım. Cevap çıkar. Ama ben buradan yapmayacağım. Arkadaşlar bu daire dilimleri birbirine benzerdir. Benzerlik yapabilmek için daire parçalarında da benzerlik yapabilmek için açılarının aynı olması lazım. Hocam burası muhteşem üçlüden dolayı ya da çapı gören çevre açı 90 derece. Hocam buradaki yayın ölçüsü kaç? 90. Şuradaki yayın ölçüsü de 90. Buradaki yayın ölçüsü de 90. 90'lık yay ölçüleri olduğu için bu parçalarda benzerlik alan ilişkisi yapabilirim. Olayı daha da kısalaştıralım. O zaman şu alanlar zaten birbirine eşit. Şu ve şu yarı oranı ya da şuradaki parçalar oranı kilişler oranı. Hocam benzerlik oranı R kökü ki bölü 2R değil midir? Evet benzerlik oranı budur. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşittir. Yani burası 2R kare bölü 4R kare yaptı. Yani 1 bölü 2 yaptı. Yani şurası A iken burası nedir? 2A'dır. E hocam burası A iken burası A burası 2A oldu. Kırmızı boyalı bölgenin alanı 2A bölü A artı A isteniyor. Yani 2A bölü A isteniyor. 2A bölü 2A isteniyor. Cevap da böylelikle 1 çıkar. Bence mükemmel bir şekilde çözdüm. Çünkü benzerliği işin içine kaçınca ben çok seviyorum benzerliği işin içine katmayı. Ama her böyle daire parçalarında benzerlik yapamayız. Benzerlik yapabilmemiz için oradaki açıların, merkez açıların ya da yay ölçülerinin birbirine eşit olması lazım. Ben şu 3 tane parçada benzerlik yapabilirim. Çünkü buradaki açıların ölçüleri 90'ar derece. Eğer bunlar 90'ar derece olmamış olsaydı ben bunlarda benzerlik yapamazdım kardeşim. Tamam mı? Dikkat et. E, 37. soru. Güzel bir teknik öğrendiniz bence. Bunu hep böyle bahsediyorum dairede benzerliği de kullanın diye. Yoksa uzun yoldan yap. Nasıl yapılacağını da söyledim. A benzerlik gerçekten güzel bir yol oldu. 37. soru C an oldu. Geldik 38. soruya. Dik koordinat düzleminde A virgül B noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetriği nasıl alıyorduk? Bunun ilk katından hapsini çıkartıyorduk. Yani 6x A'ya B oldu. Sonra bu noktanın apsisi de 7 imiş. Hocam şurası 7 ise buradan 6x A eşittir 7'den A'yı kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. Sonra V. Y eşittir 2 doğrusuna göre simetriği. Evet A virgül B'nin y eşittir eksi 2'ye göre simetriyinde bunun iki b'sini çıkartıyoruz. Ordinatı da de aynı kalacak. a virgül iki katı kaç? Eksi b'sini çıkartıyoruz. E, bunun da ordinatı 1'miş. Ordinatı 1. Yani buradan eksi 4 eksi b eşittir 1 ise b'yi de kaç buluruz? Eksi 5 buluruz. Yani a noktası ne yaptı? a virgül b'yi biz böylelikle kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 1 virgül eksi 5 bulduk. Şimdi sonra A noktasının orijine göre simetriği. Hadi bunun orijine göre simetriğini al. 1,5 yaptı. İşaret değişir sadece. Ondan sonra 2 birim sağa 4 birim yukarıya. 2 sağa dediği zaman apsisine 2 eklerim. 4 yukarı dediği zaman ordinatına da 4 eklerim. O zaman bu nokta ne yaptı? 3'e 9 noktası yaptı. Hangi nokta elde edilir diye soruluyor. O zaman cevabımız Edremit yaptı. Evet 38 Edremit oldu. Geldik 39'a. Şekil 1'de verilen kare biçimdeki mavi renkli karton birbirine eş 4 dikdörtgeni ayırılıyor. Arkadaşlar bunlar birbirine eş 4 dikdörtgen o zaman bunlar A A A. E kare şeklindeydi o zaman burası 4 A. Kısa kenar A uzun kenar 4 A. Yazalım A 4 A olduğunu biliyoruz. Ve buna göre şekil 2'deki sarı boyalı dikdörtgen bölgenin alanı nedir diye soruluyor. ABC'de dikdörtgenin bir köşe uzunluğu da 4 kök 13 verilmiş. Hmm, şu köşegen 4 kök 13. Hocam burası 4A. Hocam burası 6A. E burası da 4 kök 13 verilmiş. Pisagor. Yap bakalım şurada Pisagor. 4 kök 13'ün karesi. Kısa yoldan yapabilirdik ama neyse. 4A'nın karesi artı 6A'nın karesine eşit oldu. Bu 4'ün karesi. 16 çarpı 13 çarpı eşittir. 16A kare artı 36A kareye eşit oldu. Böylelikle 16 çarpı 13 çarpmıyorum. Şu ikisinin toplamı da 52A kareye eşit oldu. Hocam 52 ile bu sadeleşsin. Kaç yaptı? 13, 4 yaptı. Şununla şu sadeleşsin. 4 yaptı. A kare 4 ise A'yı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Şekil 2'deki. Evet A'yı 2 bulduysak eğer. A yerine 2 yaz bakalım. Hocam A 2 ise burası uzun kenar 8. Uzun kenar 8. Kısa kenar 2. Kısa kenar 2. Uzun kenarda 8'di ya. 8'den 2, 2, 4 çıkınca buraya da 4 mu kaldı? Sarı bölge 4 ve 8'lik bir dikdörtgen alanı yaptı. O zaman oradaki alanda 4 çarpı 8 yapar. 4 kere 8 de kaç yapar? 32 yapar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu 39. soruda. Ve geldi 40. soruya. Aşağıda yarım küre biçimindeki karpuz parçasından merkez açısının ölçüsü 120 derece olan. Evet şuradaki açı ölçüsü 120 derece olan dilim kesilip çıkarıldığında ikinci şekildeki karpuz parçası oluşuyor. Yarım küre biçimde karpuzun yarı çap uzunluğu 12 olduğuna göre kesme işlemi sonrasında karpuz yüzeyindeki değişim ne olur? Arkadaşlar öncelikle eski haline geri getiriyorum. Ondan sonra artan alanlara ve azalan alanlara bakacağım. Hocam şu kırmızılar ne yaptı? Arttı. Yani artan alan 2 tane hop şurası 90 hop şurası 90. 2 tane çeyrek daire dilimi arttı mı? Arttı. Hocam onları ekliyorum. kare İki tane var. Bunları ekledik. Tamam mı? Eklendi bunlar. Artı. Şu kırmızı ve şu kırmızı çeyrek. Hocam azalan alan. Bak şurada kalan gitti. Eksi pi r kare çarpı 120 bölü 360 azaldı. Bir de neresi azaldı? Hocam küre yüzeyindeki şu oval kısım azalmadı mı? O da 120'lik kısım değil mi kürenin? Evet. Kürenin 120 kısmı değil. Yarım küre yüzeyinin 120, 120 derecelik kısmı gitti yalnız. Dikkat et. Oradaki de azaldı. Eksi. Normalde tam küre yüzeyi 4 pi r kare. Yarısı bölü 2. Ama yarısının 120 bölü 360'lık kısmı yapmaz mı burası? Evet. İşte buradaki alanda azaldı. Buradaki sonuç bana cevabı verecek. Hocam şurası kaç yaptı? Şunlar gitti 2. 144 bölü 2. 72 pi yaptı. Burası 72 pi. Artı 72 pi. Artı. Sonra burası kaç? Hocam şuradaki şunlar sadeleştiği zaman sadeleşsin. 3 yapsın. Ee, bu 12 çarpı 12. 12 ile 3 sadeleşince 4 yapar. Ee, ya da 144'ü direkt 144'ü direkt 3'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 144'ü 12 çarpı 12 bölü 3 yapayım ben. 48 yapıyor. Evet burası eksi 48 pi yaptı. Sonra R dediğimiz kaçtı? Zaten 12'ydi. 12'nin karesi. Şimdi şunlar şunlar sadeleşti. 3 Hocam şunla şu sadeleşti. 2. Sonra ee, bu şunla şu sadeleşince 48. 48 ile 2 çarpımı 96. Eksi 96 pi yaptı burası. Peki. Şimdi buradan ne geliyor arkadaşlar? Hadi bakalım. Artı 72 pi art eksi 8 altı 14 9, 9 4 daha 13 değil mi? 144 pi yaptı. Buradan da eksi 144 Eksi 144pi artı 72pi'yi de kaç yapıyor? Eksi 72pi'yi yaptı. Yani tüm yüzey alanı ne oldu? 72pi birim kare azalmış oldu. Burada belki şu hata yapmışsınızdır. Hocam küre yüzeyinden 120'lik dilim çıkarttı. Hayır. Yarım küre yüzeyinden 120'lik dilimlik yer oval kısım gitti. Tamam mı? Buna dikkat et. O yüzden 4pi kare bölü 2'den. Çünkü normal küre yüzeyinin alanı 4pi kare. Yarısının, yarısının 120'lik kısmı çıktı burada. Ona da dikkat et. 4 pi kare bölü 2 çarpı 120 bölü 360. Bir de onun 120'lik derecelik kısmı vardı. Evet güzel soru. 40. soru da gerçekten güzel soru. Ve cevabı ne bulduk? Denizli bulduk. Böylelikle bu denemeyi de hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede. Bu deneme kaçtı? Deneme 11 değil mi? Kafa gitti. Evet deneme 11'i çözdük. Deneme 12'nin çözümünde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.